Merhaba arkadaşlar kanalımıza geldiniz. Yine bir hard disk artırım videosuyla karşınızdayız. E, bu cihazda diğer anlattığım cihazlar gibi e, Celeron işlemcili ve MMC disk kullanılmış. 32 GB. E, bu 32 GB arkadaşlar biliyorsunuz e, hiçbir şeye yetmiyor. Yani şu anda bir Windows 10 sistem kursanız zaten 32 GB e, hard disk'in tamamını kullanmış oluyorsunuz. Ve e, ekstra cihazınızda hiçbir işlem yapamıyorsunuz. Böylesi bir cihazda zaten artık atıl bir hale geliyor. Kullanılamaz bir hale geliyor. Çünkü işleme yapamadığınız cihazı sizin için hiçbir değeri olmuyor. Bu cihazı müşterimiz bizim videolarımız izlemiş. Göndermiş. Yani olur mu olmaz mı ihtimali var mıdır diye. Tabi biz de müşterimize baktık. Olabileceğini söyledik. Şimdi bu cihazla alakalı artırımımızı yapacağız arkadaşlar. Bu cihaza SSD takacağız. Müşteri isteğine göre 128-256 kaç GB isterse ona göre bir SSD takıp o şekilde işlemi sonuçlandıracağız. Şurada arkadaşlar zaten burada göre First HDD None diyor. Internal MMC disk 32 GB olarak gösteriyor. Şimdi biz bunu normal diski göstereceğim şimdi arkadaşlar. Normal diskinin portunu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar daha önce söktüğüm için cihazı bu şekilde. Ee, anakartımız bu şekilde arkadaşlar. Cihazın anakartı. Bunun normalde harddisk takmak için bir bölüm oluşturmuşlar buraya. Ama port aktif halde değil. Yani port takılsa bile aktif olmadığı için port yine çalışmayacak. Bir şekilde hani kablo veya port temini yapılabilir ama yine çalışmayacak. Çünkü aktif hale almamışlar. Dediğim gibi bu cihazları normalde fiyat performans olarak ayırıyorlar. Normalde bu cihazı Seleron işlemci koymuşlar. MMC disk koymuşlar. Çok daha ucuza satabilmek için. Ama tabi biz bu konuda biraz da araştırmalarımızı yaptığımız, hızlandırdığımız için bu cihazda da Partiz kartrımı yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu cihazla işlemimizi uygulayacağız. Videonun devamında eee bir SSD'mizi takıp size göstereceğiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şunlara kartımıza uygulamamızı yaptık. Portumuzu taktık, aktif hale aldık. E, bu cihazlarda eee diğerlerine nazaran daha iyi bir özellik olan RAM'in artırılabilir olması. Şu an üzerinde DDR2 şey pardon DDR3 low voltage 2 GB RAM var. Bunu 4 GB'a çıkartabilirsiniz isterseniz. Bu artı bir özellik. Çünkü diğer MMS cihazlarda bu pek sunulmuyor. Onboard oluyor önleri. Şimdi hemen kısaca bir test yapalım. testiskimizi takalım, testiskimizi. Labiyenimizi sakalım. Şu an uygulamamızı yaptık arkadaşlar. Bakalım başarılı oldu mu. Selamünaleyküm diyelim. Aleykümselam. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradan görebilirsiniz. 256 GB e, harici hard diskimizi gördü. Bu tip cihazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz. E, MMC disk yükseltimi yapabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun sonunda beğenmeyi ve paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler diliyorum. sunshine sparkle pink and blue playgrounds will last if you try to ask is it cool